Bodgaya Doğu Asya'daki görülmeye değer yerlerden biridir ve yaklaşık 2500 yıl önceki Budizmin doğuşuyla ilişkili bulunur. Günümüzdeki Mahabodhi Tapınağına yakın olan bir Bodhi ağacının altında Siddhartha adındaki prens aydınlanmaya yaşamıştır ve aydınlanan Budaya dönüşmüştür. Bilgisini, inançlarını ve uygulamalarını başkalarına öğretmeye başlamıştır ve bu tüm Asya'ya yayılmıştır. Bodga'ya ziyaret edilmesi gereken kutsal mekanlardan biridir. İbadetin temel odağı bot ağacıdır. Günümüzdeki ağaç orijinal ağacın soyundan gelmiştir. Anıt platform M.Ö. 3. yüzyılda İmparator Ashoka tarafından yaptırılmıştır. Bu platform hala ağacın altında bulunur ve ikramlarla sunumlarla doludur. Mahabodhi Tapınağı inşa edileri 1600 yıldan uzun zaman olmuştur ama o zamandan beri birçok kez restore edilmiştir. Buda'nın ve diğer figürlerin görselleri duvarlarda ve tapınağın çevresindeki küçük mabetlerde ve stupalarda görülebilir. Bu görseller Buda'nın varlığını ortaya koyar ve öğretilerini bildirir. Budizm Hindistan'da azalma gösterse de Bodh Gaya'nın manevi ve sanatsal mirası Doğu ve Güneydoğu Asya'ya yayılmıştır. Hacılar Bodgaya'dan evlerine götürmek için üzerinde Buda'nın ışığını sembolize eden görsellerin olduğu küçük plaketler gibi hediyelik eşyalar alırlar. Hala dünyanın dört bir yanından Bodgaya'ya hacılar ve turistler gelmektedir. Farklı ülkeler burada kendi tapınaklarını, manastırlarını ve otellerini inşa etmektedirler. Böylece Budist dünyanın en kutsal mekanlarından birinin ziyaretçilerine kalacak yer sağlanmaktadır.